Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün annemle beraber yaptığımız tarifi göstereceğiz. Annem şimdi sizlere anlatacak. Tarifimiz için öncelikle 3 tane yumurtayı karıştırma kapıda alıyorum. Yumurtalarımın oda sıcaklığında olması önemli. Üzerine 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı şeker ekleyip mikserle köpük köpük olana dek çırpıyorum. ksalle kıvama gelen yumurta ve şeker karışımına yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı ılık su ilave ediyorum. Burada 1 su bardağı ve 2 yemek kaşığı un var. Bunun üzerine 3 tatlı kaşığı dolusu kakaoyu, birer paket vanilya ve kabartma tozunu ekliyorum. Dilerseniz bunları eleyiciden eleyebilirsiniz, elekten. Ayırmak istemiyorsanız böyle bir kaba alıp bir şekilde karıştırmanız da eleme görevi görecektir. Birazcık etrafa ben saç çatmış olabilirim. Bunu sıvı karışımın içine alıp kek hazırlıyoruz. Bu sırada fırınım 170 dereceye ayarladım, ısınıyor. Kek harcımı homojen kıvama gelene dek karıştırıyorum. Tepsimin içini şöyle ıslatıyorum elimle. Yağlı kağıdın güzel bir şekilde oturması için bunu yapıyorum. Ardından kek harcını tepsinin içine alıyorum. Her tarafını eşit şekilde düzeltip 170 derece önceden ısıttığım alt üst ayardaki fırına gönderiyorum. Şöyle birkaç kere yere vurabilirsiniz. Toplamda 15 dakika sonra kekimiz pişmiş olacak. Dikkatli olalım. Fazla tutmayalım. Tencerenin içine 4 su bardağı süt var. 5 yemek kaşığı mısır nişastası kullandığımda buğday da olabilir. Ekliyorum ve 1 su bardağından biraz eksik şeker ekleyerek öyle bir muhallebi kıvamına gelene dek pişiriyorum. Ara ara karıştırarak ılınmasını bekliyorum. Alındıktan sonra üzerine bu şekilde şöyle bir poşet kapatarak bunu tamamen soğumadığı için buzdolabına alıyorum. Bu sıradaki kekim pişti. Biraz soğuduktan sonra keseceğiz. Yumuşacık çok güzel bir kek oldu. Şöyle bir çay bardağı ağzıyla ben şimdi kekimi şöyle daireler şeklinde kesiyorum. Küçük olur diye endişe etmeyin. Gayet yeterli ve güzel boyutta oluyor. Bazen kekin fazla pişmiş bölümleri bu şekilde bardağın içinde kalabiliyor ama kürdan yardımıyla hemen müdahale ederseniz çıkıyor. Kremamı da alıyorum. Soğumuş olan kremanın içine bir paket krem şanti ekliyorum. Bu kremayı yapmak istemiyorsanız herhangi bir pastacı kreması da kullanabilirsiniz. Ekler ve profiterol tariflerimde benim çok güzel bir kremam var. Dilerseniz o kremayı da kullanabilirsiniz. Bu kremanın içinde de e, normal tarifte labne ve krem peyniri vardı. Derya Deryacığımın tarifi bu. Deryanın mutfak notları diye arkadaşımın YouTube kanalı var. E, onun tarifi ben labne ve pdr peynirleri eklemedim. Sadece bu şekilde kullandım. Oldukça gösterişli ve çok şık bir tatlı oldu. Mini pastacıklar. Şöyle arasına krema koyuyorum. Kenarlarına da bir bıçak yardımıyla kremadan sürüyorum. Hindistan cevizini bulayarak tabağıma diziyorum. Biraz el oyalayıcı gibi gözükse de sonuç için buna gerçekten değiyor. Oldukça şık bir görüntüsü oluyor çünkü. Çocukların severek tüketebileceği, doğum günlerinde, özel günlerde onlar için yapabileceğiniz harika bir atıştırmalık. Bu şekilde kenarlarında şöyle hindistan cevizini bulayıp tepsiye diziyorum, tabağıma diziyorum. Tüm pastacıklarımı ben tamamladım. Toplamda 12-13 tane kadar pastacık çıktı. Üstüne de dilediğiniz herhangi bir kremayı çikolata soslu yapıp üstüne dökebilirsiniz. Mesela krema ve çikolatayı birlikte kullanarak bir ganaj hazırlayabilirsiniz. Hazırlamadım ben. Bugün bu şekilde sade olsun istedim. Bu şekilde çok lezzetli ve oldukça nefes bir pastacık oldu. Keklerin artanı ve kremadan bir miktar artıp Onlarla da çok çok lezzetli. Çok güzel bir şey yaptım. Şimdi videomun sonunu da ekliyorum. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Tarifi yaparsanız zaten muhtemelen sizin de artacaktır. Bakın şimdi neler yaptığını izleyelim. Ben kremayla artan kremayla kek parçacıklarını bu şekilde böyle birleştirdim. Kekleri önce güzelce böyle elimle ufaladım. Ardından kremayla yoğurdum. Benim şöyle minik trüfler yaptım. Zaten hindistan cevizinden de artmıştı. Bu şekilde bütün malzemeyi kullanarak çok şık ikramlar hazırlamış oldum. Videomu izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Ufak dahi olsa yoruma bir kalp ya da bir çiçek böcek bırakmanızı rica edeceğim. Yepyeni tariflerde, yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun.